Hepinize merhaba diyerek bugünkü hikaye okuma videomuza başlıyoruz. Bir önceki videomuza 6-7 yaş grubu için hazırlanmış tabi bizde 16-17 yaş grubuna tekabül eder. El-imlaq-u ve melik-ül akvami isimli kitap El-imlaq-u kötü terörist dev ve Merkül miza ve cücelerin Kralı yani kitabımızın başlığı adresi el emle kuşa ve mekül kızza ve mekül mi el Mustteval evvel Yani bu birinci de Düzey, seviyalarda. El-mestwâ düzey demek, seviye demek. El-evvel birinci seviye. 6-7 yaş, 6-7 seneler için mecrû'u'l-menhel-i ta'lîmi menhel, menhel e eğitim programı tarafından hazırlanmış bir kitapçık. Darul Menhel Menhel yayıneviince yayınlanmış. Te'lîf ellefe yu'elif te'lîf yayın yayına hazırlayan değil de yazan ellefe muellif yazar Anlat, anlamında Ahmed Muhammed Ahmed Muhammed resim resimleyen hani bu çocuk kitaplarının en güzel tarafı da resimli olması biz büyüklerin de hoşuna girer. Riyal Haccar'in Riyal Haccar tarafından yapılmış resim denmiş bir kitap. Bakın burada imlak dev demek. Dachmun iri demek. Yüseidü yardım ediyor demek. Se'ale yüseidü müsait. Bunu okumuş idik. Şu anda buraya geliyoruz. Ve kâne idi el dev batışağının zorbaydı. Kabaydı. İncelikten nasibini almamıştı kendi iriliğine, kendi devliğine, güven gücüne güvenim. herkese kötü şiddet uğran bir idi. Batışan Zorban. İbnu Melik el İbnu Meliki kralın oğlu el Hamalikati devlerin kralının oğlu Neydi? Zorbaydı, şakiyen kötüydü. Kötü, şakiy, kötü. Bunun zıttı salih, bunun zıttı tayyip. Arkadaşlar. يُعْزِ الْاَقْظَامِ اَذَا يُعْز۪ي Eziyet ediyordu. el الْاَقْظَامَ Cücelere Dedik ya, kendisi de cücelere ne yapıyordu? Eziyet ediyordu. Eziyet ediyordu zorbalık ediyordu. Terör uyguluyordu. Ve yestemti'u ve bundan zevk alıyordu. Gıdalanıyordu. İstimta. Bihedmi yıkmakla büyütihim, Evlerini yani gecelerini evlerini yıkmakla da gıdalanıyordu. Zevk alıyordu mutluluktan uçuyordu. İstemtiğum. İstemtiğ, İstemtiğum. Masal bu sevgili arkadaşlar. Ve kâne idi yadhaku. Gülüyordu. Millet ağlarken o gülüyordu. Kethiren çok endeme esnada, yara gördüğü esnada el-eqzâme el-eqzâme eee Nedir? Cüceleri gördüğünde yehrebûne ondan kaçtıklarını gördüğünde acayip gülüyordu. Havfen minhu Havfen korkarak bu hal durum bildiriyor durum tarafı minhu o devden devden korkup kaçtıklarını görünce dev ne yapıyordu? O kötü ve eşkıya olan dev zorba. Çokça gülüyordu. Burada resimlerde de görüyorsunuz arkadaşlar. Şakiyyün. Şakiyyün. Kötü. Bu da yüzi eziyet ediyor. Bakın eziyet ediyor. Kedinin kuyruğunu tutmuş sallıyor. Yaramaz çocuk işte. Öbürü de arkadaşın saçını çekiştiriyor arkadan. Şakiyyün. şakiy eşkıyanın müfredi. Eşkıya da terörist demek. Günümüz Türkçesinde moda tabirle. Celese oturdu. Bakın oturmuş tabi cüce kral. Cücelerin kralı. Tefekkür ediyor. Bu beladan nasıl kurtulacağız diye. Celese Melikü kral el-Ekzami cücelerin kralı Yevmen bir gün oturdu, cücelerin kralı Yevmen bir gün yufekiru düşünüyor. Neyi düşünüyor? Fi tarikatîn bir yol düşünüyor. Tarikatîn bir metot, bir üslub düşünüyor, Teşekkür ediyor. li ikna etmek için razı etmek için kanaat getirmesi için el imla ki ikna'i imlâhi, devi ikna etmek için bir yol düşünüyordu bir gün. Günlerden bir gün oturdu tahtına düşünüyor. Ben ne yapabilirim diye bu zorba batışağına, zorbalık uygulayan devi nasıl ikna ederim? Bi'ademi ize eza etmekten vazgeçiririm. El-egzâmi yani cücelere eziyet etmesinden nasıl vazgeçiririm bu zorba devi diye düşünüyorum ve talet ve uzadı celsetühü oturuşu kefiren uzun bir süre devam etti tale yatulu tuğul uzun tabir uzun adam tabiletün Mesela, sa'atun taviletun, uzun bir saat. Yavmun tavilun, uzun bir gün. Dersun tavilun, uzun bir ders. Burada da resimde sevgili arkadaşlar, yufekkiru, bakın böyle düşünüyor. Böyle düşünüyor, ne yapabilirim acaba? Ne edebilirim? Bu da kral, tabii korku ve dehşet içerisinde bu devden kendisi parmak uzunluğunda bir kral, öbürü dev ve resimde görüyorsunuz sevimli bir arı, kralı ziyarete geliyor. Re'etü ennehletü, re'etü nahlatu ne yapıyor bakın arı onu görüyor. Fetekaddemet yaklaştı. Minhu ona yaklaştı. Reetun nehletü arı. suretun nahl, Kur'an-ı Kerim'de bir sure var. suretun nahl, nahl suresi yani arı suresi. Ve kâlet ve dedi ki lehu ona kâle kâle kâlu kâlet kâlete kulne kâlet Ennehlatu lehu Lilmeliki Mali Ne var seni öyle görüyorum arake Seni görüyorum Hazinen Mali arake hazinen Ya Melike'l-Eqzami Hazinen üzüntülü, yaslı Hüzünlü, üzgün, kederli Ya Melike'l-Eqzami Ey cücelerin kralı neyin var ki seni böyle görüyorum? Fezekere lehe Fezekere anlattı lehe araya kıssata hikayesini el imlaqi devin hikayesini hangi dev batışana zorba devin meal egzami cücelerle olan ilişkisi ne yaptı? Anlattı arıya. Dedi ki sorma arı kardeş. Bu tabi hikaye Nemrut'un da hikayesini andırıyor. Nemrut her türlü zülmü işliyordu. Cenab-ı Allah rivayete göre ona bir topal sinek gönderdi sevgili arkadaşlar. Topal yani. Hani deriz ya seni sinek gibi ezerim. Yani. Nedir yani sinek? Adı üstünde sinek kadar bir yerin var filan. Ama o sinek memrudun burnundan girdi, beyinle filan. Ondan sonra durmadan vız vız vız, vız vız vız yaparak adamı neredeyse deli etti. O ağrıdan sızdan tabi o günün teknolojisi gerçi bir günün tıp teknolojisi olsa ne olur ki? İşte Allah esirgesin kanser gibi hastalıkları morfin vererek Ağrısını dindiriyorlar. O gününde morfini ayakkabıyla adamın kafasına vura vura bayıltınca kadar nemrutu dövüyordu hizmetçilerin. O nemrut, zalim nemrut. Hz. İbrahim'i ateşe atan nemrut. Nehletün. Arı. Nehletün. Fekkere tefekkür etti. Düşündü. Fekkere. Fekkürü tefkir, tefkir. Müfekkir müfekkir, düşünen adam demek. Ennehletü arı düşündü, kalilen az bir süre vekalet ve ona dedi ki vekalet dedi, sevfe usâiduke sevfe usâiduke sana yardım edeceğim. Bakın, sevfe ileri bir gelecek için, S yakın bir gelecek Sevfe iler bir gelecek ama sevfe usâ'iduke. Se'a'da yusâ'idu. Musâ'id. Ve akhazet ve başladı tehkî anlatmaya başladı. Lehu ona an khuttatihe. Planını anlatmaya başladı. Huttatun <gülüyor> plan demek. Nasıl yapacağını anlatıyor. Huttatun. <gülüyor> اَلَّتِي سَتُنْ قِذُهَا pardon سَتُنْ فِذُهَا yani uygulayacağı planı krala anlatmaya başladı anlatmaya başladı sevgili arkadaşlar hikayemizin en heyecanlı yerinde bir sonraki videoda buluşmak üzere noktayı koyuyoruz Hepiniz esen kalın, hoşça kalın.